İğne oyası ve tel kırma öğretiyoruz. Hanımlarımızın sosyalleşerek, milli kültürümüzü geleneksel el sanatlarıyla aktarımında e, bulunuyorlar. Yaptıkları ürünlerle beraber hem mutlu oluyorlar, e, hem güzel zaman geçiriyorlar. Aynı zamanda da bir sanat sahibi oluyorlar. Mayıs ayında emekli olunca hemen gelip kaydoldum. Burada çok güzel bir ortamla karşılaştım. Hem el sanatlarınızı geliştirdik, farklı bir bakış açısıyla bakmaya başladık böylelikle. Öğrenci olarak başladıkları kurslarda usta öğreticilik ünvanına sahip olup meslek haline dönüştürebilirler. Ücretsiz olması, herkese ulaşılabilir olması, sonunda da sertika verilmesi de güzel. Yani meslek edinmek isteyen arkadaşlarımız açısından da güzel bir fırsat.